Merhaba arkadaşlar bu videomda Venüs'ün balık burcu transitinden bahsedeceğim sizlere. E, bu transit oldukça önemli e, çünkü 13 Ocak 2020'den 8 Şubat 2020'ye kadarki sürece etkisi altına alacak arkadaşlar biliyorsunuz bir süredir venüs kova burcunda ilerliyor özellikle 2020'nin başlangıcı ve 2019'un sonunda venüsün kova burcu transitine e, şahitlik ettik bu süreçte ise venüs balık burcuna geçiş yapacak e, iyi haber venüs balık burcunda yücelir arkadaşlar dolayısıyla venüsün daha iyi bir şekilde çalıştığı bir süreç söz konusu olacak özellikle venüsün temsil etmiş olduğu konularda e, iyicil ve pozitif etkiler hayatımıza daha iyi bir şekilde e, dahil olacak ee, videoya geçmeden önce desteklerinizi göstermek adına kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz ve yeni video fikirlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz evet 13 Ocak 2020 günü Venüs kova burcundaki transitini tamamlayıp balık burcuna geçiş yapacak arkadaşlar Venüs'ün balık burcuna geçmesi dediğim gibi Venüs'ün temsil etmiş olduğu konular yani ikili ilişkiler güzellik kadınlar her türlü flörtöz yaklaşım Bunun yanı sıra parasal meseleler dini değerler maneviyatımız gibi konularda bizleri daha pozitif yönde etkileyecektir Venüs balık burcunda Biraz e, madde üstünde çalışır arkadaşlar. Yani madde ve ötesiyle ilintilidir. Dolayısıyla eğer haritanızda da venüs balık burcundaysa sizler e, sevmeyi, sevilmeyi çok seven, karşılıksız seven insanlarsınızdır. Gerçekten çok güzel seven ve çok güzel bir şekilde sevilmek isteyen insanlarsınızdır. E, çünkü e, inançları ve maneviyatları çok kuvvetli olduğu için e, gerçekten e, fedakarlık veya herhangi bir Karşılık beklemeksizin insanları yaratılmasından ötürü sevilmek sevilmeye değer olduğunu düşünen insan tipidir. Venüs balık insanları ve süreçte bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Venüs kova burcunda biraz inatçı, sabit fikirli, zaman zaman ikili ilişkilerde özgürlük arayışında olan ve dayatmacı bir tutum sergilerken balık burcunda biraz daha bu işleri akışa, teslimiyete, bırakabilen gibi bir yapı, yapı içerisinde olacak arkadaşlar. Evet Venüs'ün balık burcuna geçmesiyle beraber e, özellikle ilk görünüm olarak Venüs'ün Mars'la sert bir görünümü meydana gelecek arkadaşlar. Ve Uranüs'te de güzel bir etkileşim meydana gelecek. Dolayısıyla e, özellikle sürpriz aşklar bu süreçte 13 Ocak ila 16 Ocak aralığında ortaya çıkabilir. Ani aşklar, ani evlilikler, sürpriz projeler, ani ve hızlı gelişen durumlar, yıldırım aşkları dediğimiz konular ortaya çıkabilir. Aynı zamanda tabii ki Mars'la gerçekleştirmiş olduğu sert açıda bizleri biraz ikili ilişkilerde agresif ve kavgacı yapabilir. Venüs'ün Mars ile gerçekleştirilmiş olduğu bu sert e, kare açı aslında e, Venüs'ün balık burcu transitini e, olumsuz yönde etkileyen bir açı olacak arkadaşlar. Ama aynı zamanda bir şekilde tutkuyla bağlı olduğunuz işiniz, e, eşiniz, sevgiliniz e, kavga ve çatışma içerisinde ilişkiyi sürdürüyor olsanız da bir şekilde bu ilişkinin sürdürülmesi gerektiğini düşündüğünüz durumlarla karşılaşabilir yani tekrar çatışabilir tekrar bir arada olmak isteyebilirsiniz böyle tutkulu ilişkilerin biraz sıkıntılı ilişkilerinde devam etme süreci açısından önemli olacaktır özellikle venüsün balık burcu transiti ocak ayının sonuna kadar mars ile sert açı gerçekleştirecek arkadaşlar ve 25 ocak'tan itibaren venüs neptün kavuşumu meydana gelecek yani 25 ocaktan Ocak ayının sonuna kadarki süreç içerisinde Venüs ve Neptün'ün balık burcunda kavuşumu çok hayalini kurduğumuz bir şeyin gelişme imkanını ortaya çıkarabilir. Burada tabi Mars'ın Mars sert açıları, ve aynı zamanda Jüpiter'in destekleyici açıları e, olayın biraz çekişmeli olabileceğini gösterse de gerçekten çok hayalini kurduğumuz çok istediğimiz bir konuda başarı elde edebiliriz. Özellikle e, Oğlak Burcu temaları yani Jüpiter'in Oğlak Burcu teması ve Jüpiter'in hem Uranüs'e hem de Venüs Neptün kavuşumuna göndermiş olduğu destekleyici açıyla beraber çok hızlı ve e, hayalini kurduğumuz yeni gelişmeler, sürpriz gelişmeler belki hayalimizdeki aşk belki hayalimizdeki iş, para, proje her neyse, bu alanlarda sürpriz gelişmeler yaşanırken, bunların çok kolaylıkla değil Marsın etkisiyle beraber biraz çatışma ve tartışma ortamında gerçekleştiğini e, gözlemleyebiliriz arkadaşlar. Venüs balık transiti boyunca, özellikle kendimizi biraz daha e, akışa teslim etmek, olayların gidişini gözlemleyebilmek, gözlemci olabilmek önem kazanacaktır. E, özellikle çocuklar e, aşk ilişkileri noktasında e, çok güzel gelişmeler elde edebiliriz çocuklarımızla alakalı kısa süreli flörtlerle alakalı bilhassa. Bunun yanı sıra sanatsal faaliyetler açısından da çok güzel bir açıdır. Yani bir sanatçıysak ilham arayışı içerisindeysek gerçekten aradığımız ilhamı bulabiliriz. Bu noktada güzel eserler de ortaya çıkabilir. Venüs'ün Burcu transiti boyunca. Ve aslında içinde bulunmuş olduğumuz ilişkinin neden içinde bulunduğumuzu, bu ilişkiden ne Umduğumuzu veya ne yapmak istediğimizi değerlendireceğimiz bir süreç olacaktır. Yani gerçekten hak ettiğimiz değeri alıyor muyuz, almıyor muyuz bunun hesabından ziyade ben bu ilişkinin içinde olmak istiyor muyum? Ben bu ilişkide mutlu muyum? Bu ilişkinin bana somut olarak kattığı herhangi bir şey olmasa da soyut anlamda ben burada mı kalmak istiyorum sorularını soracağımız bir süreç olacaktır. Tabii ki tartışmalar, tutkulu ilişkiler, öfkeyle başlayan kavgalı bir ayrılmalı bir barışmalı süreçlerde yaşamak söz konusu olacaktır. Çünkü ne yazık ki işin içinde Mars var arkadaşlar. Mars-Yay burcunda biraz özgürlük ihtiyacını ortaya çıkaracağı için tarafların birbirlerine kıskançlık yoluyla baskı kurmaya çalışması özellikle bu süreçte çok büyük handikaplara yol açabilir. O nedenle Venüs'ün balık burcu transiti boyunca biraz saplantılı ilişkilerinde ön plana çıkacağı bir süreç ortaya çıkacak arkadaşlar. Ancak çok ilişkinin biteceğini düşünmüyorum. Venüs balık transitinin son günlerinde yani Venüs'ün yavaş yavaş koç burcuna geçmeye başladığı sıralarda özellikle Venüs'ün Şiron'la e, kavuşumu söz konusu olacak. Arkadaşlar Şiron e, bu sırada 2 derece Koç burcunda e, tam kavuşum tabii ki Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle beraber meydana gelecek. Ancak yine de e, görünüm olarak Venüs'ün Şiron'la e, kavuşum enerjisi içerisine girdiğini görüyoruz 5 Şubat tarihinden itibaren ve bu esnada Venüs'ün Plüto ve Satürn'e de güzel bir etkileşim meydana gelecek. Özellikle Kalıcı ilişkiler, kalıcı ortaklıklar, belki birçoğumuzun evlilik kararı alması, belki kısa süreli flörtünün daha ciddi bir ilişki boyutuna geçmesi gibi süreçler cereyan ederken bir taraftan. Bir taraftan da ilişkiyle alakalı içimizde olan ve bir şekilde dışarıya aktarmakta güçlük çektiğimiz, itiraf etmekte güçlük çektiğimiz yaralarımızın tekrar deşilmesi söz konusu olabilir. Bu bir kıskançlık krizi olabilir bu ilişkideki tutkunun değerlendirmesi olabilir. Bu belki evliliğe bakış açımız, uzun süreli bir ilişkiye bakış açımız noktasında olabilir. Yani uzun süreli bir ilişki yürütecek durumda mıyım? Bu ilişkiye bakış açım nedir? İlişkinin kurmuş olduğu dayatmalar ve baskıyı toler edebilir miyim? gibi soruları soracağımız bir süreç ortaya çıkacaktır. Ve bu venüs kavuşumu kavuşumuyla beraber ee, özellikle kadınlarla alakalı problemler, ilişkilerle alakalı problemler, geçmişte yaşadığımız veya içimizde bir şekilde yara olarak kalmış sorunların tekrar ceryan etmesi e, söz konusu olabilir. Dolayısıyla e, özellikle Venüs'ün balık burcu transistinin son günlerinde ve Venüs'ün koç burcu transistinin ilk günlerinde yani 5 Şubat ila 10 Şubat aralığında e, Venüs Şiron kavuşumuna dikkat etmekte fayda olacak arkadaşlar. Evet Venüs'ün balık burcu transiti bu şekildeydi. Şimdi bakalım e, burçlara ilişkin etkileri nasıl olacak? Hızlıca burçlara ilişkin yorumlara bakalım. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç alanlar. Venüs'ün balık burcu transiti 12. eviniz etkileyecek. Dolayısıyla maneviyatınızın çok yoğun bir şekilde e, ön plana çıktığı, e, biraz dinlenmek isteyeceğiniz, sanata ilgi duyacağınız, e, güzelliklere ilgi duyacağınız, doğada yürüyüşler yapmak isteyeceğiniz, e, herhangi bir sizi mutlu eden sanatsal aktivite ile ilgilenmek isteyeceğiniz süreçler deneyimleyebilirsiniz. Bu süreçte özellikle eski aşkları iade etmek isteyebilirsiniz. Eskiden aşk ve ilişkilerle alakalı yapmış olduğunuz bir şekilde hatalar ortaya çıkabilir. Bu noktada bir değerlendirme gerçekleştirebilirsiniz. Veya birçok koç burcu eski ilişkisine tekrar şans ve fırsat vermek isteyebilir arkadaşlar. Mars'ın baskısı biraz sizi zorlayacak olabilir. Yani ilişkilerde Ortak yaşam amacı sizi biraz zorlayabilir. Farklı yaşam amaçlarına sahip olabilirsiniz veya belki farklı coğrafyalarda olabilirsiniz. Ancak yine de bir şekilde ilişkiyi sürdürmek niyetinde hissedebilirsiniz kendinizi. Umarım güzel bir süreç geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Venüs'ün balık burcu transitini 11. evinizde hissedeceksiniz sevgili boğalar. Dolayısıyla yeni arkadaşlıklar kurabileceğiniz ortamlar, hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz pozisyonlar ve sosyal çevreleri yakalayabileceksiniz. Bununla beraber... Özellikle çalışan bir boğa burcuysanız belki maaşınızda zam veya terfi veya ünvan değişikliği gibi durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Yani burcunda bulunan Mars biraz zorlayıcı olacaktır. Özellikle parasal anlamda hayallerinizi gerçekleştirme noktasında borçlar, krediler veya ödeme dengeleri sponsor arayışları noktasında bir takım zorluklar yaşayabilirsiniz de yine de Gerçekten düzgün ve doğru insanlarla tanışıp kaynaşabileceğiniz bir süreci deneyimliyor olacaksınız. Umarım güzel bir süreç geçirirsiniz. Hoşça kalın. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Venüs'ün balık burcu transitini e, kariyer evinizden yani onunca evinizden alacaksınız. Haritanızın tepe noktasında Venüs'ün bulunması ve güçlü bir konumda bulunmasıyla beraber özellikle kariyer hayatınızda çok ciddi ve güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. E, bu noktada özellikle e, iş arayan bir ikizler burcuysanız doğru işleri bulabilir ve üstünüzde olan kişiler, otorite konumunda olan kişilerden ciddi destekler yakalayabilirsiniz. İkili ilişkiler İlişkilerde biraz zorlayıcı durumlar devam ediyor olsa, olsa da özellikle ortaklı işlerde sıkıntılar yaşıyor olsanız da yine de bu e, süreç içerisinde devlet veya üst düzey kişiler ve konumlardan ciddi destekler alıp unvanınızı e, yükseltip yeni bir iş başvurusunda başarı elde edebilirsiniz. Umarım güzel bir süreç geçirirsiniz. Hoşçakalın merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar venüsün balık burcu transiti ile beraber sevgili yengeçler özellikle 9. ev alanınızdan ciddi güzel destekler elde edeceksiniz Yükseleninize güzel bir açı gönderecek burada venüs dolayısıyla fiziksel olarak da kendinizi daha iyi hissedecek ve aynı zamanda yaşama bakış açınız noktasında da kendinizi ciddi derecede motive edebileceksiniz güzel seyahat imkanları yakalayabilirsiniz yurt dışı veya yurt içinde hiç bilmediği yerleri gezmek isteyebilirsiniz. Yeni bir eğitim alıp e, ufkunuzu daha genişleteceğiniz süreçler deneyimleyebilirsiniz. Günlük işlerinizde bir takım aksaklıklar çıkıyor olsa da bunlara çok fazla takılmayacağınız bir süreç deneyimleyeceksiniz. Umarım güzel bir süreç olur. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar Venüs'ün balık burcu transiti haritanızın 8. evinizi tetikleyecek sevgili aslanlar. Dolayısıyla eşin maddi durumu başkalarından gelen kazançlar noktasında kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Özellikle ortaklaşa gelirlerde çalışmadan kazanmış olduğunuz olanakları yakalamanız söz konusu olabilir. Bununla beraber ödemeniz gereken bir borç, kredi gibi durum varsa bunlar için de olanaklar yakalayabilirsiniz sevgili aslanlar. Mars'ın 5. evinizde bulunmasıyla beraber özellikle çocuklarınızla alakalı sıkıntılar yaşayabilir veya bazı durumlarda kendinizi şanssız ve keyifsiz hissetseniz de ödeme dengesi ve bütçe dengesi konusunda fırsatlar yakalayabileceksiniz. Umarım güzel bir süreç geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar. Venüs'ün balık burcu transiti sizin haritanızın yedinci evini etkileyecek. Dolayısıyla ikili ilişkilerde oldukça güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bekar bir başak burcuysanız hayatınızın aşkını bulup evliye adım atabileceğiniz gibi ilişkinizi ciddi bir boyuta taşıma noktasında da güzel fırsatlar yakalayabileceksiniz. Özellikle hukuksal bir süreç yaşayan ve sürecin devam ettiği durumları deneyimleyen bir başak burcuysanız süreçlerin olumlu sonuçlanması ve düşmanlıkların galibiyetle sonuçlanmasını gözlemleyebilirsiniz. Bununla beraber ortaklaşa işler yapmak açısından da oldukça güzel bir süreç yaşayacaksınız. Ailevi meseleler, evle alakalı sorunlar biraz sizi yıpratıyor olsa da yine de ikili ilişkilerdeki şans ve fırsatlar durumu toparlıyor olacak sevgili başaklar. Umarım güzel bir süreç geçirirsiniz. Hoşça kalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Venüs'ün balık burcu transiti sizin haritanızda 6. evi etkileyecek. Dolayısıyla sağlığınız bu süreçte oldukça iyi olacak sevgili teraziler. Günlük işlerinizde güzelliklere, fiziksel olarak e, sağlığınıza daha çok dikkat edileceğiniz bir süreç olacağı gibi iş arkadaşlarınızla birlikte çalıştığınız kişilerle de uyum içerisinde olacaksınız. E, çalışabilirsiniz. Bununla beraber yay burcunda bulunan Mars'ın Venüsle ile etkileşime gireceği ve biraz durumu geleceği durumları göz önüne alacak olursak, özellikle iletişim noktasında, iletişim konularında fazla agresif ve fazla direkt olup olmadığınızı kontrol etmenizi tavsiye ederim. Onun dışında bu bir buçuk aylık, bir aylık döngü içerisinde işleri kolaylıkla halledeceğiniz, severek yapacağınız işleri bulacağınız bir süreç olacaktır. Umarım güzel bir süreç geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Venüs'ün balık burcu transiti sizin haritanızda 5. ev etkileyecek sevgili akrepler. Dolayısıyla sizlere aşk gözüküyor. Gerçekten Venüs'ün Uranüsle ile güzel açılar, sürpriz aşkları, ilişkiyi aniden ciddi boyuta taşımayı ortaya çıkarabilir veya birçok akrep burcu çocuk sahibi olmak isteyebilir veya hamilelik haberi alabilir. Anne veya baba olacağınızı öğreneceğiniz bir süreçte ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra çocukları olan bir akrep burcuysanız onların hayatında meydana gelecek olan sürpriz gelişmelerde sizi pozitif yönde etkileyecektir sevgili akrepler. Parasal konularda çok fazla hırslı olmanız biraz sizi hırpalasa ve yorsa da yine de şanslı hissedeceğiniz, kendinizi oldukça keyifli hissedeceğiniz ve eğlenmeye vakit ayırmak isteyeceğiniz bir süreç deneyimleyeceksiniz. Umarım her şey yolunda gider. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar Venüs'ün balık burcu transiti haritanızda dördüncü eve etkilecek sevgili yerler Bu da özellikle ev, aile, anne baba yaşamış olduğunuz ortamlarla ilgili iyicil durumlara çıkmıştır. E Yönelik şans getirecek sizlere. Belki birçok yay burcu güzel bir eve taşınabilir veya evini güzelleştirmek adına güzel fırsatlar yakalayabilir. Aile içerisinde huzurun ve mutluluğun olacağı ve bununla beraber aile büyüklerinin desteğini hissedeceğiniz bir süreç yaşayabilirsiniz. Burcunuzda bulunan Mars'ya zaman zaman sizi agresif ve hırslı bir konumda tutup aile bireyleriyle aranıza set örecek olsa da biraz dikkatli olursanız Venüs'ün Balık burcu transitinden en yüksek şekilde verim alabilir diye düşünüyorum. Umarım her şey yolunda gider hoşça kal. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Venüs'ün balık burcu transiti haritanızda 3. ev etkiliyor olacak. Sevgili oğlaklar bu da güzel anlaşmalar, güzel sözleşmeler, kısa mesafeli güzel seyahat imkanlarını beraberinde getirecektir. Özellikle araç almak isteyen bir oğlak burcuysanız bu süreçte aradığınız aracı bulabilir ve onu keyfinize göre süsleyebilirsiniz. Bununla beraber kısa mesafeli seyahatleri de sıkça çıkacağınız, iletişim trafiğinizin çok yoğun olacağı ve güzel haberler alacağınız bir süreç yaşayabilirsiniz. Bir anlaşma, bir sözleşme, bir kontrat imzalama noktasında da şanslı ve fırsatlı süreçlerin gebe olduğu bir süreç yaşayacaksınız sevgili oğlaklar. 12. evinizde bulunan Mars zaman zaman sizi huzursuz ve öfkeli hissettirse de yine de size gelen teklif ve fırsatları değerlendirmeniz gereken bir süreç yaşıyor olacaksınız. Umarım en güzel şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Venüs'ün balık burcu transferini ikinci evinizde hissedeceksiniz sevgili kovalar. Dolayısıyla parasal anlamda ciddi fırsat ve olanaklarla karşılaşabilir. Gelirlerinizi olduğu seviyeden birkaç kademe daha yukarıya taşıyabilirsiniz. Ve aynı zamanda özgüveninizin oldukça yükseleceği bir süreçlerine emleyeceksiniz. Yay burcunda bulunan Mars sizin 11. evinize zaman zaman Venüse kare açı gerçekleştiriyor. Olsa da yani arkadaşlıklardan yana. Bir takım sıkıntılar yaşayabilir olsanız da yine de özgüveninizi yüksek tutmanız gereken bir süreç yaşayacaksınız. Belki istediğiniz kadar yüksek bir terfi almasanız da ünvan olarak istediğiniz yere gelmeseniz de e, parasal olarak istediğiniz konumu elde etme fırsatı yakalayacağınız bir süreç olacaktır. Umarım en güzel şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın.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 Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Venüs'ün burcunuzdaki transit ile beraber fiziksel olarak çekicilerinizin artacağı, kendinizi her zamankinden daha fazla iyimser, pozitif ve özgüvenli hissedeceğiniz bir süreç başlayacak. Bu süreçte özellikle fiziksel olarak bir takım değişimler gerçekleştirebilirsiniz kendinizde. Saç rengi, şekli değişimi veya zayıflama, külah almayla alakalı girişilecek yeni operasyonlar oldukça verim gösterecektir. Ancak Yay burcunda bulunan Mars zaman zaman durumu gelecek arkadaşlar 10. evinizden eee yükseleninize kare açı gönderecek. Bu da Geleceğe umutla bakmanız noktasında zaman zaman sizi huzursuz edebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Ancak yine de venüsün burcunuzdaki ve yücelimde olduğu enerjilerle beraber durumu çok iyi bir şekilde idare edeceğinizi düşünüyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur sevgili balıklar. Bu süreci çok iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar Venüs'ün balık burcu transiti bu şekilde etkili olacak hayatımızda. Dediğim gibi videonun başlangıcına söylediğim gibi Venüs'ün balık burcu transitinden her birimizin haritalarımızdaki yerleşime göre en yüksek verimi almaları gerekmekte. Çünkü Venüs balık burcunda yücelimde ve Gerçekten kendi potansiyelini gerçekleştirebileceği en iyi konumlardan birinde. Dolayısıyla Venüs'ün bu konumunu değerlendirmemizi tavsiye ediyorum. Kendim dahil her birimize. Umarım faydalı olmuştur video. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Danışmanlık almak isteyenler instagram söyleci hesabımı takip edip bana DM yoluyla ulaşabilirler veya facebook'tan opikus sayfasını takip edebilirsiniz. Bunun yanı sıra evrenselkadimbilg.gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Bu şekilde bana ulaşmanız mümkün arkadaşlar. Her birinize mutlu bir venüs balık transiti diliyorum. Hoşçakalın.